Evet arkadaşlar şu anda 200 evlerdeyiz, Karabük'teyiz, ee, Şirin Evler Mahallesi'ndeyiz, Şan Ticaret'teyiz. Gördüğünüz gibi müşteriler var burada. Önce onları bir dinleyelim bakalım. Neler anlatıyor müşteriye patronumuz? Ka Kabinimiz dört milim cam, temperli camdır. Ee, biz buraya numanede e, şeffaf koyduk ama isterseniz e, katalogdan dışına desenlerin e, 42 tane ayrı desen var. İstediğiniz deseni uygulayarak anladık. E, evinize düşük eviniz atışını Montaj e, dahil e, ücretlerimiz de ayrıdır zaten. E, onun haricinde dolabımız var. Dolaplarımız da MDF'dir. Sunta ürün kesinlikle bunun hakkıdır. Evinizdeki e, banyonuzdaki e, dolap alanınızın ölçüsüne göre değişik ölçülerde dolaplarımız mevcuttur. Kabinlerimiz de yine aynı şekilde. Bu hazır 90'a 90, 90 ebatındadır ama evinizdeki yeriniz e, dikdörtgen 90'a 100 80, e 80, 80 aynı şeyde 80'e 120 değişik ebatlarda yerimiz varsa kullanamayacak ölçüyü alıyoruz. O ölçüye göre gelip evde uygulamasını yapıyoruz. Eyvallah. Bu da gömme rezervimizdir. Bu blok duvarın içine gömüldür. Sadece butonlar görünüyor dışarında. Evet. Bu da lazım olursa bunu da değerlendirebiliriz. Tamam inşallah. Burada farklı bir ürünümüz var. Gold Series dediğimiz duş kabini. Bu da 6 milim camdan temperli camdır. Bunda yine aynı şekilde dışına içi görünmeyecek şekilde kumlama uygulaması yapabiliyoruz. Evet. Bu takımımız da ayrı. Fayanslarımız yurt bayım fayanslarıdır. Güzel. Buradaki teşirimizde yine 6 milim, bu teşirimizde de 6 milim camdan oluşan bir kabinimiz var. Dolabımız da özel yapım dolaptır. Kenarlarında su taşmasını engelleyecek çıkıntılar vardır lavabolarda kapakları da özel fiyatları üzerinde yazılı değil mi? Bütün fiyatlarımız evet üzerimize yazılır. Klozetinizde, yineciği şey ve fayansınızın. Çanakkale Seramiği. Burada 4 mm cam evet kumlamalı bir camımız duşakabinimiz var burada. Eee 80'e 100'lük bir ölçüye göre yapıldı 4 milim cam. Kumlamalıdır. Payanslarımız e, fayanslarımız payansları. fayansları. En son teşhirimizde de ekonomik e, Mika Bir kabin koyduk buraya En ekonomik kabinimiz de budur Bu ölçü 100'e 100 hazır bir ölçüdür e, Bunun fiyatı ne kadar? 600 lira bunun fiyatı 600. 600 lira fiyatı Dolabımız yine e, MDF'dir e, En ekonomik dolabımız budur 700 liradır fiyatı Takım olarak Bu, Takım dediğin lavabo alt kola Müstalak değil mi? Evet Beraber. batarya yok ba, Batarya dahil batarya değil hariç. Batarya dahil. Evet. Yine de Banyoda kullanacağız ECA bataryalarımız, çapı marka bataryalarımız, duş takımlarımız da mevcuttur. Bunları talebinize göre... Mesela şunun fiyatı üzerinde, 260 lira. Evet, 260 lira. 5 yıl garantili, birebir değişim garantilidir bu ürünlerin hepsi. Evet, Daha sonra işte boya bölümümüzde de Marshall'ın boyaları, Marshall'ın birkaç çeşit boyası vardır kendi içerisinde. Maksimum bu sene yeni çıktı. Silpak en iyi boyası Özel mat ve diğer boyaları vardır. Evet. Burada renk makinemizde istediğiniz katalıktan seçmiş olduğunuz istediğiniz rengi renklendirip ona uyduruyorsunuz bizim istediğimiz rengi. Yani. Aynen öyle. İstediğiniz rengi göre boya yapabiliyoruz burada istediğiniz katalık boyalardan. Yani ihtiyaçlarınızı karşılayacak bütün ürünlerimiz mevcuttur. Evet. Yağlı boyalarımız yine aynı şekilde. Değişik ambalajlarda ürünlerimiz mevcuttur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz yetkili e, müşterisini anlattı, biz de dinledik. Bir müşteri daha geldi bakın gördüğünüz gibi. Şimdi telefon numaralarını soralım patronumuza, adresini soralım. Fiyatları zaten uygun, Marshall'ın bahisi zaten kendisi. İşi diğer diğer şeyler de var, evet işçilik de var, uygulama da var, uygulama malzeme var. de var. Şimdi telefon numaralarını, cep telefonunu, normal telefonunu, adresini söyleyiverin siz. İş yerimiz Şirinevler Mahallesi'ndedir. E, telefon numaramız 424-29 sabit iş yeri numarası. Cep telefon numaramız 544-401-69-11. E, i̇kinci telefonumuz 544-928-3187. Üçüncü telefonumuz da 544-404-65-17. Adres nasıl? E, Şirinevler Mahallesi, Peyami Sefa Caddesi, No 12 tamam. E, adresinde. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi müşterimize dönelim bakalım beğenmiş mi konsepti. Burası çünkü taşındılar e, firmanın sahibi komşumuzdu. Zaten Buraya geldiler. Şimdi müşteriye soralım abi nasıl buldunuz fiyatlar çok desenler? Çok iyi buldum zaten Şen Ticaret'e ben taşınmadan olduğu yerdeki dükkanından da alışveriş ederdim. Kendileri Karabük'te gerçekten cazip fiyatlarla malzeme sattığından e, ben memnunum gerçekten. Yani sürekli fiyatlarda... alışveriş yapıyorsunuz evet, zaten buradan değil mi? Sürekli alışveriş yapıyorum. Arkadaşların e, esnaf bakımından da memnunum. Fiyat bakımından da memnunum. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ya, siz de Dükkanı sağ olun. Dükkanı şöyle bir yeniden gösteriyorum arkadaşlar size bakın geniş açıdan. Sizleri de buraya bekliyoruz. Teşekkürler, hayırlı işler.